Efendim buyursunlar. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Merhabalar. arkadaşlar. Arman Bey, sağ olun. Bize zaman ayırdınız. Serimizin yeni bir bölümünde Besteci Armandurdağ'la birlikteyiz. Bugün bizim için o anlamda keyifli bir gün. Bir besteci, bir yorumcu, bir besteci, bir yorumcu diye giderken bugün besteci ayağındayız. Klasik olmak üzere biz önce konuğumuzdan kendisini biraz tanıtmasını rica edeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi daha önce de yurt dışında biri seyrettiği zaman Armağan Durdağ ismini bilebilir, bilmeyebilir, eksik bilebilir, fazla bilebilir. Kendisinin ağzından kısaca bir e, kimdir'i bir duyarsak iyi olur diye düşünüyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle çok e, teşekkür ederim davetiniz için. O kadar güzel bir proje ki yani... Ee, Önmeden edemeyeceğim çünkü e, sizler sayesinde Türk bestecileri dünyaya e, tanıştırılıyor ve bu önemli bir faktör. E, Komiser geleneğinde biliyorum ki besteciler ve e, performanslar çok e, farklı dünyalara ait oldukları için pek tanışmıyorlar. E, yeni çağdaş müziği temsil eden biz de e, Türk bestecileri olarak dünyaya e, ismimizi duyurmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Yaşlımız gencimiz, sonuçta bütün dünya Türk bestecilerin kalitesini öğrensin ve görsün. Çok güzel bir proje, ellerinize sağlık. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Ses Mühendisliği bölümünden mezun oldum önce konservatörden. Arkasından master'a ve doktor'a Amerika'ya geçtim, burs almıştım. University of Memphis'te 3. kuşak Türk bestecimiz Cameron İnce, çok değerli Türk bestecimiz Cameron İnce ile bir master yaptım, yüksek lisans, e, tam burslu ve asistan da oldum, onun asistanlığını yaptım. Sonra Arizona'ya geçtim. E, University of Arizona'da da Daniel Asia, bu e, New York kökenli e, Musevi Amerikalı besteci, çok çok e, şey, hmm, e, tonal, atonal ortasında duran, e, neoromantik diyebileceğimiz bir e, Amerikalı besteci. Daniel Asia ile doktorama yaptım, o da tam bursluydu ve e, onun da asistanım yaptım Amerikalı çocuklara daha Türklere Türk çocuklara kompozisyon öğretmeden Amerikalı çocuklara hem kompozisyon öğrettim hem de e, Türk bestecilerini öğrettim <gülüyor> dolayısıyla çok e, keyifliydi e, güzeldi yani e, ilk tecrübe olarak Amerikalı çocuklara Türkleri öğretmek şimdi tam tersini yapıyorum şimdi de e, 2018 Mayıs'ta me mezun oldum doktoram aldım e, ve Akabinde öncelikli olarak mezun olduğum kolejim, Eyüboğulu Koleji, İstanbul'da Eyüboğulu mezun oldum ben. E, oradan çok sağlam bir İngilizce aldığım için sağolsunlar buralara kadar geldim. E, onlarda e, ilk işime başladım. E, müzik danışmanlığı yapıyorum onlarla. E, çok geniş bir vizyonları var. Okulun her tarafındaki 3000 öğrenciyle herhangi birisi eğer yurt dışında bir eğitim almak isterse müzikle ilgili ya da başka herhangi bir müzikle ilgili danışacakları bir şey varsa müzi okulumun müzik danışmanıyım. Hemen akabinde 2019'un başında e, İstanbul'da çok yeni kurulan Maltepe Üniversitesi konservatuvarı da e, Bestecilik ve Orkestra şekli Bölümünü hem kurduk e, hem de Ana Sanat dalı Başkanı olarak genç yaşımda e, sağ olsun e, Profesör Çiğdem İyicil müdürümüz, aynı zamanda keman sanatçısı e, beni layık gördü. Ana Sanat dalı başkanlığına müfredatları yazdım ve şimdi beste e, Bestecilik ile ilgili dersleri ve bir de e, müzik teknolojisi derslerini veriyorum. E, az öğrenci var ama çok sağlam gidiyoruz. Çam ormanları içinde güzel bir e, oksijen ortamında e, yapıyorken tabii ki pandemi geldi. E, şimdi de online oldu her şey. E, dolayısıyla şimdilik böyle 2020'de pandemiden dolayı bir müzik yazma sürecim durdu. Tabii ki akademisyen yeni girmiş olmama rağmen. Asla hani hem onu götürüyorum hem de müzik yazmayı bırakmam. Ama güzel bir dinlenme oldu bizler için. Ya çok yakın bir besteci arkadaşım. Ben pandemiye çok üretiyorum dedi. Ben tam tersine çok kitap okudum, hiç müzik yazmadım mesela. Yani e, çok rahat. Çünkü çok yorulmuştum Amerika'daki doktoradan dolayı. Bayağı bir belki de onun şeyi rahatlaması. Ama şimdi tekrar tekrar e, eserler yazmaya başlayacağız inşallah. Ufak ufak e, siparişler var e, bazı insanlar. Bazı şekildelerde müzikleri istiyorlar. En son 2019'un sonunda e, Göbekli Tepe yılı bitmek üzereyken e, Koda Orkestrası, Karşe Koda Orkestrası sağ olsun Oğuzhan Kavruk şefimiz çok e, değer gösterdi ve bana bir eser ısmarladı. Ben de e, Yaylı Sazlar Orkestrası'na Göbekli Tepe isminde bayağı da uzun 35 dakikalık bir eser yazdım. Hmm. büyükte keyifle çaldılar ve hani Başta da sahneye çıktım anlattım, önce Göbektepe'yi anlattım biraz. İşin biraz daha ezoterik kısmını da anlattım, ondan sonra müzikle ilgili kısmını anlattım. Çok keyifliydi, İzmir seyrisi bayağı bilgiliydi Göbektepe ile ilgili. Ben de çok bir şey yapmak sonra kalmadım arkeolojik olarak. Ve öyle yani keyifliydi, azınız farkındayım. Çünkü hem akademisyen olmak hem sahnede besteci olarak aktif eser yazıyor olmak ...çok azımıza nasip oluyor. Allah'a çok şükür. Ama inşallah bu pandemi süreci bittikten sonra... ...sürekli yazmaya ve hani sahnelendirmeye devam edeceğiz. Bu kadar şimdilik. Çok teşekkürler. Oğuz geçen hafta bizim misafirimizdi, konuğumuzdu. Sağ olsun kırmadı, geldi. Oğuz benim 80'de okula birlikte girdiğimiz sınıf arkadaşım. Hı -hı. E, tabii şimdi şefliğe döndü hayatı. Evet. Her ne kadar Beyoncé'cı ruhunu kaybetmemiş de olsa... Maltepe için de çok iyi şeyler duydum Bahar'dan. Evet. <gülüyor> Müdür evlilik. Bahar'la tanışıyoruz. Çok e, güzel bir yapınız var orada duyduğum kadarıyla. Umarım bir gün gelip sizi orada yerinizde ziyarete edebilirim. Çok, çok isterim. Çok memnun oluruz. Odan da bir çay içmeye beklerim. L lütfen, lütfen, lütfen. Çok sevinirim. E, bir şekilde laf... Eşinize Raşana da gelecek. Rahşan mı diyeyim, Rahşan Hanım mı diyeyim, nasıl rahat edersiniz? Nasıl isterseniz. Okey, meslektaş olduğumuz için hani e, isimle hitap etmek bizde hep daha kolay geliyor. Böyle sanki bir ek koyunca e, mesafeyi açıyormuşuz gibi hissediyoruz kendilerini. E, sonuçta hepimiz bir ortak ülkeye bir ortak bağ, e, bağlıyız. Hep birlikte Eyvallah. ülkenin daha... ...güzel bir noktaya gelmesi için çaba gösteriyoruz. Evet, bugün o zaman tek tek eserlerden başlayalım. Ben bir kere şu katibim çeşitlemeleriyle girmek istiyorum. Ben esere bayıldım, kişisel olarak. Evet. YouTube'da görebildiğim kadarıyla hep evet. rahçan çalmış. Ama eser çok evet. keyifli, çok eğlenceli bir eser. Hiç sıkmıyor, hiç daraltmıyor, gayet... Yani Rahşan zaten güzel çalıyor ama hani evet, evet. güzel ikisi bir arada hoş. <gülüyor> Doğal. E, hani merak ettiğim bir şey Rahşan'dan başka kayıt yok galiba. Yok. Şu an için. Yok. Okay. Ama yani Rahşan'la beraber e, birçok piyanist e, çalma fırsatı elde etti. Dolayısıyla farklı renklere yine kavuştu eser. Hani. Ve her Bayağı. piyaniste göre aşağın başka bir şekil alınca daha farklı renkler hep çıktı ortaya. Mesela şu anda YouTube'da en beğendiğim versiyonu e, İbrahim Yazıcı'yla olan versiyonu. Orkestral o, o hani Niye en beğendiğim? Sakın diğer piyanistler yanlış anlamasın. E, çünkü ses kalitesi de iyi oldu. Yani video kalitesi, ses kalitesi çok iyi oldu. Ondan sonra mesela Sarbi Turul harika bir piyanist, çok çok iyi bir piyanist. Demarin, de e, Turgut Reis Bodrum Festivali'nde seslendirildi ama çok kötü bir yerdeydi kamera. O kadar iyi gelmedi ses. O da YouTube'da. Ama bu e, Fulya Sanat Merkezi çok temizdi ve mesela çok onu severim. Güzeldi. Evet. Çe Şeklik ruhuyla çaldı piyanoyu. Güzeldi yani. Bunu niye soruyorum? Baştan zaten ne diyeyim ki? ben Benim hem eşim hem bence Türkiye'nin en iyi bir tanesi zaten. Bir de esere hakim. O da var tabii. E, bunu niye soruyorum? Yarın öbür gün diyelim ki bunu duyan biri girdi, baktı, eseri de beğendi, çalmak istedi. Evet. sizi nasıl ulaşacak, nasıl çalacak, müsaade nasıl alacak, nereye başvurması gerekir? Bunlar önemli detaylar diye düşünüyorum. Teşekkür. Yani ben çok kolay olsun diye hep hani bunu düşünüyorum tabii. isimsoisim.com, armandurd.com. Yani armandurd.com yumuşak g olmadan. Bu hani kişisel e-mail adresime falan hani Instagram, YouTube her yerde varım. Hani ama yine de hiç gerek yok. Yani eee official olarak, resmi olarak Web sitemde armanurank.com'da iletişim tarafından bana istedikleri gibi herkes yazabilir, hemen bana düşer. Okay, yani bunu sormam lazım çünkü yani X bir yerde Türkiye'de ya da yurt dışında birisi bu eseri çalmak istedi. Kime evet. başvuracak yani, e, evet. yani yine takdir sizin ama sonuçta bir e, iletişim yöntemini bizim burada tarif etmemiz gerekiyor. Dediğimiz oluyor zaten yani Amerika'da... E, Bitiriyor eserim için bir kızcağız beni buldu ve bu şekilde tam olarak bu şekilde buldu. komdan buldu. İletişim adresinden yazdı. Şu eserini seslendirebilir miyiz dedi. Yani çok keyifli tamam. oldu. Evet, yeni medyanın avantajları önemli. diyorum işte burada. Eskiden bir kart vizitti. O kaybolurdu evet. vesaire ama artık dijitalde hiçbir şey kaybolmuyor. Buyursunlar sözünüzü kesin. Ee, peki bu e, varyasyonlar benim görebildiğim kadarıyla 2008'de yazılmış. Hı -hı. Yine katibime geri dönüyorum. Hı -hı. Ee, aynı yıl 9 Mart'ta seslendirmiş yine Rahşan'la Dine Hasan Ova mı öyle bir kayıt var sanıyorum. Doğrudur evet. Dine Hasan Ova. ben onların ilk tamam. e, bilgilerini bir köşeye çektim size daha rahat söyleyebilmek için. Roşkun Kırk'a e ee, konser salonu evet. Dağısay Üniversitesi. Evet, Hı -hı. E, 7 dakikalık bir eser miydi yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey? Yok, yarattı. biraz daha uzun olması lazım, hemen bakayım. Yani 9-10 dakikalık bir eser olması lazım. Bakayım 9 dakika. Tamam 9 dakikalık bir eser. Ama dediğim gibi yani ben bayıldım mesela çok çok rahat Teşekkür ederim. Çok, çok <gülüyor> yani bir sürü uygun. sebebi var bayılmanızın. <gülüyor> yani duygusal ve teknik olarak hani şey diğer eserlerime o kadar bayılmayabilirsiniz ama bunun bir sebebi benim amatörlüğümden profesyonelliğime geçiş eserimdir. Yani amatör bir sürü bestem var. Bu ilk doğru dürüst profesyonel opus 2 zaten bu. Opus 1 var ve Opus 2. Hani hala caz esintileri, hala folklorik esintilerin e, sağlam olduğu bir eserdir. Belki <gülüyor> <gülüyor> o yüzden seviyorsunuzdur. Yo, Biraz yani, yo, ben çok çok keyif aldım. E, bir yandan da e, no, nota üzerinden gideyim diyorum. E, yani baya tonel bir e, his alıyorum. Benim aldığım his yani e, farklı olabilir ama sonuçta gayet şey geldi. E, yani eser çok inşallah hani birileri... Ee, bu konuşmadan bu röportajdan etkilenir. Başka yerlerde de çalınır. Özellikle de yurt dışında bizi, evet. e, Türkiye'yi çok güzel temsil edecek bir eser olduğunu düşünüyorum. Zaten çünkü ee, yani zaten siz biliyorsunuz da ne hani bilmeyenler için. Hani yurt dışından hani izliyorlarsa şu anda çok çok çok meşhur. Osmanlı e, zamanında İstanbul yani dünyanın en önemli şehirlerinden olan İstanbul. 2700 yıllık İstanbul'umuzun Güzidek e, e, semti Üsküdar'a ait. Katibim türküsü. Bunun çeşitlemeleri teması var girişte. Bir de çıkışta teması var. Ortada da üç tane çeşitlemesi var. Bu ee, ila var. Reminör galiba değil mi? Tabi tabi ve hani işin ilginç tarafı, ben biraz mistik bir adam olduğum için mistik anlattım normalde. Şeker bir türküdür yani, çok <gülüyor> tatlı bir türküdür ama ben onu çok daha dramatik anlattım. Yani her hani şeyde de vardır ya, Yeşilçam müziklerinde aynı temayı yavaş verince dramatik olur, hızlı verince çok oynak olur. <gülüyor> çok güzel bir tema çünkü. Onu farklı farklı verdik ee, ve güzel oldu gerçekten de. Onun hikayesini eğer merak ederseniz Amerikalı hocamla beraber e, ilk kalem almıştım. Eğer dinlemek istersen Tabii ki lütfen. Lütfen. Yani zaten bugün burada birlikte olmamızın sebebi yazdığınız yonser eserleri. O tabii tabii. Toplandık. E, i̇ki tane eser var zaten. E, diğerleri trio olduğu için, bilmiyorum onlarla ilgileniyor musunuz? E, trio çünkü, klarnet, yonser ve şey de var, piyano da var. E, ama e, katibim çeşitlemeleri. Ben 2008 senesinde e, Amerika'ya gittim. E, master'dan önce. Bir seneline Bu e, Türk bestecimiz ve piyanist e, Fahir Atakoğlu vardır. E, daha çok film müziği ve caz müzikleri e, yapar. E, onun albümüne katkıda bulunmak için, yaylı orkestrasyonları yapmak için 2009 yılında çıkarttığı Grammy aday adayı olmuş e, Faces and Places isminde bir albüm çıkarttı. Caz albümü. Onun yaylı e, aranjmanlarını ben yaptım. E, gitmişken bir sene kaldım orada Washington DC'de e, başkentte. Ve e, bir daha hayatımda gidemem diye düşündüm Amerika'ya. Bir tane özel ders e, buldum. Müzik. E, yani konservatör mezun olmuşum. Ses mühendisliği almışım. Zaten kendimi özel yetiştirmişim. E, harmony, teori, her şeyi dışarıdan almışım. Konservatördeki e, kon, e, teknoloji dışında. E, piyano ve bestecilik... E, dersi aldım bir e, Jeffrey Watson diye şimdi çok çok yakın dostum çok sevdiğimiz ailemizde ailemizden biri e, kendisi dünyanın en yakulanan Eastman School of Music'ten mezun e, New York'ta e, aslen piyanist ama bestecilik eğitimi de verdi bana ve e, dedi ki Arman sen deli misin sen kesinlikle master'a başvurmalısın olmaz böyle hani e, hemen hemen çalışıyor ve master'a başvurursan Amerika'da kalacaksın peki nasıl yapacağız e, eser yaz e var iki tane, bir tane daha yazman lazım. Ne yazayım? E bir tane daha küçük bir eser yazdı. İki tane orkestra eserim vardı. Bir tane küçük bir eser yazdım. Ne yazayım, ne yazayım? E dedi ki, e senin şimdi o zamanlar evli değildik, sevgiliydik e, Rahşan'la. E, kız arkadaşım var Amerika'da. Aman Türkiye'de profesyonel, yani yolladığın anda kayıt edebiliriz. Çünkü yüksek lisans başvurularında kayıt istiyorlar tabii ki. Sadece nota değil. Hem de gerçek kayıt istiyorlar. Öyle midi falan değil yani. Ondan bir de ben burslu başvuruyorum. Dolayısıyla en iyi şekilde başvurmamız lazım. Çok iyi profesyonel bir e, birisi işte hemen yazdığından çalar. Peki o zaman ne yazalım? Peki türkü yaz. Niye türkü yazıyorum? E çünkü sen çok Türklüğü seviyorsun. İşte çok e, hemen de anladı adam beni. İnsan yurt dışına gidince aşırı milliyetçi oluyor. Bilmiyorum bu duyguya. <gülüyor> yani ben ben hani... Evet, ben de yaşadım. Ben çok milliyetçi oluverdim. Ben normalde kendimi dünya vatandaşı diye düşünen biriydim yani. Ondan sonra e, belki de kültürün pek, yani bu, şu anda iğne batırıyorum Amerikan kültürünü ama kültürün pek olmadığı bir ülke olduğunu düşündüğüm için Amerikanın e, kültür yok. Medeniyet var. İkisi ayrı şeyler benim için çünkü. E, ne kadar kültürü doluymuşuz dedim ben yani. Her tarafımızdan hani <gülüyor> kültür akıyor. Arkeoloji, sanat yani. Daha ondan her 200 tarihi var Üstad. O yüzden yani onlar daha gençler. <gülüyor> ya çok ufak bir evet, parantez evet. açacağım. Ben bir e, Memphis'te bir e, kilisede e, en yakın e, besteci arkadaşım ile beraber oturup bir şey bakıyoruz. Mermer'e basıyorum böyle. E, mermer e, dedi ki, e, ne kadar eskimiş mi mermer dedi. Ben dedim, e, kaç senelik bu kilise? İşte 200 falan dedi. Sen dedim gel İstanbul'a 1000 senelik kilise <gülüyor> var. Mermer yok. <gülüyor> Kaşar peyniri gibi mermerdi. <gülüyor> Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> falan dedi. Yani öyle. Sonra e, kâtipime karar verdik Jeffry ile ve katibimi yazdım. Ondan sonra yani çeşitlemelerini yazdım. Hatta tek bir yeri siz de bilirsiniz İzzet Bey orada notası var sizde. Çok aşırı piyanistik, böyle çıkıyor iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor iniyor böyle. Ondan sonra onu da Jeff dedi ki, yeter ya, biraz daha da zorlaştıralım bunu. Bunu da e, ben sana zorluyorum, hocan olarak dedi. Normalde çünkü kompozisyon hocası asla nota koymaz. Koyarsa bile, çocuk ikna olursa koyar. Çünkü şu eserin sahibi öğrenci. Ondan sonra, ve koydu onu. Ondan sonra, şimdi niye anlatıyorum bunu? E, ya hemen şuraya geçeyim. E, Rahşan bu eseri çaldı. Muhteşem bir kayıt yapıldı ve ben 3 eserle başvurdum. 10 e, okuldan 9'u kabul etti sağ olsun. 3-5 e, tanesi burs verdi. Ben University of Memphis, Kerman İnci'yi tercih ettim. Çünkü Türk ve çok severim. E, ve onunla muhteşem bir master yapmıştım. Doktordan önce. E, yıllar geçti. 10. performansını 9 kere çalındı. 10. performansını 2019'un kasımında da pandemiden önce Jeff İstanbul'a geldi, eseri yazdığım hocam. Hmm. Ee, ve İstanbul'a geldi Operası'nda Rahşan'la çok büyük bir ester verdiler. Böyle iki saate yakın, böyle 10-12 tane eser. Hatta Barber Sonat'la Saygun Sonat'la çaldılar eserin konserin en sonunda. Ondan bir önce benim bu eseri çaldılar. Çok güzel, çok duygusal bir andı. Çünkü Jeff'le beraber yazmışız ve Jeffi çıktı, onu Rahşan'la çaldı. Rahşan'a yazmışım falan. Böyle bir, bunu da anlattık sahneden zaten şeye, e, Süreyya'daki dinleyicileri. Güzel bir kendi şeyini tamamladı, e, döngüsünü, eser. Baya maraton gibi bir konser olmuş anladığım kadarıyla, Barber'ı, <gülüyor> <gülüyor> andan Oo, sana. Ooo, ben onu size söylesem zaten. Bu arada e, rachlanapan.com, Rahşan'ın kendi söyleyeceği sitesi. Orada Rahşan'ın bütün yılların, bütün konserlerin hepsini teker teker girdik. Orada hemen okuyayım. işte. önce şeker eserler. Bach, Schubert, Sen Granados, Liszt, Manuel de Falla ve Chopin çaldılar. polinesi, brillant. Sonra ikinci yarıda da Armandur'da Saygun ve Barber. Evet, bayağı. Peki, pardon. E, siz 3 eser dediniz orada. O diğer ikisi de mi violonsel içindi? Orada dediğiniz nerede? Ee, yüksek lisansa kabul sırasında mebiste. Ha, yok, evet, e, yok. Diğer ikisi orkestra eseriydi. Ha, orkestra eseriydi, tamam. Hı. Çünkü e, Kadib'in çeşitlemeleri Opus 2 diyor. Evet, evet. O zaman Opus 1 Biz ve Opus 2. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, ya süpersiniz. Ya sizden direktif olur. O zaman <gülüyor> hemen ben, <gülüyor> <O> zaman <gülüyor> hemen ben e, kendi Opus seyirlerimi açayım. E, armandoran.com'da e, listemi açayım. Yani benim birim şeydi. Hmm, opus 1'im... Ben niye buraya bakıyorum? Çünkü hatırlamıyorum. Ee, Opus 3. Ha, şöyle oldu. <gülüyor> ee, i̇lk eserim Kırmızı Yerken. Orkestra eseri. Onun, Yaylı Sağızlar orkestrası. Onu yazmıştım. Bir de bir düzenleme vardı. Azeri düzenlemesi. Ee, deryada Deryalıklar. Ee, onu da düzenlemiştim. Tabii orijinal eser olmadığı için o düzenleme kategorisinde katıldı. Bir de sonra e, bir tane daha eser yazdım. Opus 3. O da... E, Türkçesi e, The Muse of Silence, yani Sessizliğin Perisi. O tam bir çağdaş bir eser oldu. Çünkü çağdaş bir bölüme başvuruyorsun, çağdaş bir eser de yazman gerekiyor. A değil ama e, yeni tonel diyebilirim. O üçüyle beraber başvurdum. Yani Kırmızı Yerken Opus 1, Opus 2, Opus 3. Tamam. E, yani Katibim ve e, Sessizliğin Perisi. Ama e, anladığım kadarıyla keyifli bir dönem geçmiş. İnsan... Özliyor da tabii o dönemi insan e, sevdiği bir hocayla çalışınca bu tip şeyler daha keyifli oluyor diye tahmin ediyorum. O kadar da iyi bir piyanisttir ki anlatamam yumuşacıktır yani dünyaya yaz zor şeyi o koskoca enstrümanı cello'nun altına saklamak siz çok iyi bilirsiniz yani ve Raşlan hani e, Ra Jeffrey'nin Jeffrey çok iyi bir piyanist çünkü en iyi olması o, olduğu yanda çelistin resmen gölgesi gibi yani. Ne kadar iyi piyanist olursanız olun, önemli olan o solistin arkasında onu destekleyeceksin ve bunu yaptı işte. Yani ben süper piyanistim, üstüne basayım demedi yani. Ve bütün o kapak sonuna kadar da açıktı, hiç dert değil. Yani sonuna kadar kapak açık olunca aa piyano yüzünden celle basılmıyor. Hayır, öyle bir tuşa düşüyorsun ki celle zaten zümrüt gibi parlıyor. Yani tabii piyanistin de kocaman bir... Kocaman makine var bize evet, göre. Doğru. Bizimki dört telli, onlardaki kaç yüz tane telle savaşıyoruz. <gülüyor> e, i̇stemez bir eşitsiz durum söz konusu oluyor. Ama işte iyi piyanist, bunu anlayan piyanist e, hemen e, şey yapıyor. Çeliste nefes aldırıyor. E, ben o zaman yavaş yavaş artık Roxana'ya geçelim derim. Concerto. Hey, Tabii e, Roxana'nın ben kaydını bulamadım. Neden olduğunu artık sizden dinleyeceğiz, <gülüyor> hikayesini dinleyeceğiz. Neden kaydı yok? Nasıl olacak? Hepsini sizden yavaş yavaş alacağız. Buyurun. Ya çok şükürsünüz. Şimdi diyorsunuz ki içinizden Arman Bey hani bütün kayıtlarını, bütün notalarını, her şeyi internete koymuş. Niye Roxana yok? Normalde besteciler çekinirler ya da hani bir şekilde hani sevmezler paylaşmayı. Ben hiç öyle bir derdim yok. Ben hani bütün eserlerim herkes duysun etsin. Roxana niye yok? Çünkü Roxana'nın profesyonel bir kaydı var. Ve o profesyonel kaydı Eşim Raşlan Apay'ın albümünde çıkacak, yeni çıkacak olan albümde çıkacak ve bu albümü içinde tabii ki de e, paylaşamıyoruz. Yani çok istiyorum ama paylaşamıyoruz. 2014 senesinde dördüncü defa, yanlış hatırlamıyorsam seslendirildiğinde, Concert'e dört defa seslendirildi. Dördüncü defa seslendirildiğinde e, Cemal Reşitre Senfon Orkestrası tarafından Rengim Gökmen, Maestro Rengim Gökmen tarafından seslendirildi. O kayıt aynı zamanda profesyonel bir CD kaydı da oldu. Yani sadece konser kaydı değil, bir de konserden önce orkestrayla anlaştık ve bütün orkestra provalarda albüm kaydı yaptı. O çok profesyonel bir kayıttı. Hala çıkartamadık. Çünkü arada ben doktora yaptım. Rachman annesini kaybettiği bir sürü şeyler oldu ve ee, Saygun konçertoyu da kaydetti Rachman kaydetmişti yıllar önceden. İstanbul Opera Operası ile Saygın konçerto şimdiden müjdesini vereyim. Ee, kızmaz bana iznim var. Ee, saygın konçerto ve e, durda konçerto olarak CD'yi çıkartacak. İnşallah. O yüzden paylaşamıyorum. Yani, o, o mesela benim elimdeki notlarda 21 Mart 2013'te Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda İbo'nun ben, ben tabii İbo diyorum İbrahim Yazıcı ya. Benim bir alt devrem. Hani evet. ee, mesela o kayıt da yok bir yerde. hani Bir konser kaydını dinleyelim desek o da sanıyorum. Şimdi şu <gülüyor> var. Aslında hepsi bende var. Ben her şeyi YouTube'a koyu, koyuyorum. Sırf bu CD çıktı çıkacak çıktı, çıkacak diye o, onu ben koymamıştım. Var. Yani Bursa'nın iki kaydı da var. Yani her şey var. Yani her şeyi kaydediyoruz çünkü. Ekibimiz var. Ama sırf CD'ye çıkacak diye o konser kaydını da koymamıştım. Haklısınız ama CD çıkınca en iyisi olacağı için onu koyamadım ama e, isterseniz size özelden gönderirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir derdimiz var. E, e, proje başladığı gün yani benim kendi cehaletim mi diyeyim eksikliğim mi? Diyeyim? İşte bu kadar Türk besteciliği bilmiyor olmak, bu olaydan bu kadar habersiz olmak. 26 yıldır hocalık yapıyorum. İşte 3-5 sene öncesine kadar toplasan o eseri bilmezdim. Ne evet. zaman ki bu işe bir, şey, bir daha aldık ya bir dakika burada bir okyanus varmış, göl var zaten Şimdi e, daha önceki kayıtlarda da bahsettim. Yani bir öğrencime Türkiye'de böyle eserler var dediğim zaman ilk yapacağı şey YouTube'a giriyor. Evet. Ne varmış diye oradan bakıyor sanki dünyada başka hiçbir mecra yokmuş gibi evet. oraya giriyor. Orada yoksa hocam bulamadım diyor. Ya iyi de biraz araştır. Bulamadım. Evet. Bu, bu 2000 sonrası kuşak. Yani evet. şu an ihtiyarlatmanın getirdiği, arkeolojik devirden gelmenin getirdiği bir e, serzenişte bulunuyorum. Youtube'da yoksa o yok olarak görüyorlar. Evet. Yakar, git al, nereden evet. alacaksın? Youtube'da yok ki. İltifata geç besteciyle. Seve evet. sevebilirler, evet. Ee, yani o yüzden hani işte bak armağandurdağ.com, gir, iste, evet. Evet. yok öyle bir şey. Ben <gülüyor> isteyemem, yapamam. Yani bu bir şekilde bizim alt kuşağa eğer bir şeyleri aktaracaksak, Evet. Ee, i̇şte bizim YouTube kanalı olur, başka bir yer olur, bir yerde bir link olur, bir şey olur, evet. anlatabiliyor olmamız lazım. Yani, evet. e, yani Rahşan'ın serisi çok önemli, çıkacak evet. olan kayıt. Ama hani onun dışında biz bir şekilde bunun linklerini verebilmeliyiz ki, şurada şu var, burada Tabii, bu evet. var. Ee, yani insanlar... şu an e, kolay erişebileceği, oturduğu yerden erişebileceği bir hale getirmemiz gerekiyor gibi tabii. bir durum var. Peki, yok, yok. Ben zaten bunun bilincinde olan bir besteciyim. Yani özellikle de hatta saklamayan bir besteciyim. Ama dediğim gibi CD bir promosyon mantığında olduğu için özellikle konserlerde de verememiştim. Yoksa benim bütün konserlerim YouTube'da. Yani bütün eserlerim. Hatta kendim geçenlerde anne eserimi yönetmek zorunda kaldım. Maestro rengimle ilk provaya gelemedi. Onu bile koydum yani şeye. Hani kendi prova'mı bile koydum yani. Hiç çekinmem. O zaman Ama dediğim gibi de... bir şey daha var tabii. Roxana çok... Birazdan konuşuruz. Yoğun bir müzik. O kadar yoğun bir müzik ki yani uzaktan bir kameranın mikrofonuyla atıyorum fagotlardaki karşı cevabı almamış yani. Videodan bahsediyorum. O yüzden hani insan tabii ki biraz pimprikleniyor kendi besteci olunca böyle ya fagotlar da çıkmamış ya işte de çıkmamış diye diye siliyor kafasından o kaydı. Ne oluyor? İşte konçertonun profesyonel kaydını o zaman koyarım diyor insan yani. Yoksa hani Biraz bile duysanız ne kadar iyi aslında herkes için. Ee, şunu sorayım, biz e, bir yandan da Türkiye'de e, seslendirmelerin bir e, diskoteini, bir e, kronolojik e, listesini çıkartmaya çalışıyoruz. Roxana'yı kaç kere çaldı Rahşan, başka çalan yok diye. Biliyorum. Şöyle söyleyeyim, size cevap vermeden önce hani size daha da e, sağlam bir bilgi vermek için. Ben bu konuda e, işte akademik bir adam olduğum için... Bu gerekli bütün sorularınızın cevabı armandor.com'da vardır. Gönlünüz rahat olsun. Şu anda bile eksik söyleyebilirim. Ama armandor.com'da nerede var hatta? Ee, şeyde, works kısmında. Yani ben bu arada mezun olduktan sonra Türkçe'ye çevirmeyi atladım. Biraz tembelk yaptım. İngilizce duruyor şu anda. En kısa sürede Türkçe'ye çevireceğim. Ama e, eserler kısmında hangi eser, kaç defa, nerede seslendirilmiş? Yani bütün istediğiniz bilgiler mevcut. Ben hemen söyleyeyim. Eee... Yardımcı olayım. Konçerto e, e, ilk premieri 21 Mart 2013'te Bursa Devleti Senfoni Orkestrası tarafından İbrahim Yazıcı e, yönetiminde. İkincisi ertesi gün başka bir yerde yine yine Bursa'nın içinde başka bir... Yani Üniversite, Buludağ Üniversitesi'nin içinde bu sefer e, yine Bursa e, Orkestrası'yla 22 Mart 2013. Üçüncü performansı 12... Nisan 2013'te bu sefer Antalya Devlet Senfoni Orkestrası e, şef Vladimir Altshuler Rus bir şefimizdi ve e, yine tabii cello Raşan ve son olarak 29 Nisan 2014'te bir sene sonra Maestro Rengin e, yönetiminde Cemal Eşref Senfoni Orkestrası e, Raşan Apay solistiğinde seslendirildi ve bu son dediğimde işte CD kaydı yaptık. Okey, yani dört, evet. e, dört seslendirildi. Okey, güzel, en azından bu elimizde listede olacak. Ben şeyin serzenişindeyim, yani bizim listemize göre yaklaşık 250 tane Türk Viyonser eseri var, kayıplar şunlar bunlar ama 250 eser toplamda 250 kere seslendirildi mi ben şüpheliyim. Yo. Şu an peşindeyiz. Yo. Yani Keşke. çok acıklı. Yani her birini bir taneye bile düşmüyor. Ki işte Annan Saygun Partita var, en bizim popstarımız. Böyle, evet, üç beş evet. böyle işte bilinen işte anlar, konçerto var, şu var, bu evet. var. Onlara rağmen ortalama bire bile gelemiyoruz. Şu eser hiç seslendirilmemiş. Evet. Kabus gibi. Yani e, bu... Yalnız bunun dönemle ilgisi var. Besteci'nin karakteriyle ilgisi var. Bir de e, çevresiyle ilgisi var. E, dönem de önemli tabii. Yani şimdi eski dönemde e, şu anda bile yani aslında her zaman çağdaş müzik hep en az sevilendir. Çağdaş adı üstünde. İlla böyle anlaşılmayan değil. Çağdaki müzik Pek ilgilenilmiyor. Bunun en önemli kısmı performansçılar. Yani performansçılar ilgilendiği anda sahnede oluyor zaten o müzik. Hemen seyirci, seyirciye verdiğini alır. Sadece performansçı ilgilensin, değerini bilsin yeter. Dolayısıyla biz bugünlerde artık daha şanslıyız. Çünkü sizler çok daha bilinçlisiniz. Ben kendi eşimi bile e, Türk bestecileri konusunda bayağı hani e, bilgilendirdiğimi biliyorum. Ne kadar hani çok büyük bir repertuarda olsa. Kerman ben ona anlattım. Şimdi Kerman hocamla yani bir sürü konserler verdiler. Kerman hocam ona cello konçartusu yazdı falan filan. Ama 10 sene 15 sene önce Rahşan da çağdaş müzikten anlamıyordu. Yani bilmiyordu. Yani çünkü kolay da değil zaten. Ama işte üniversitelerde de görmek lazım. Ben bugün bulunduğum konserotolarda performans bölümlerini daha çok sıkı ilişki kurmaya çalışıyorum ki kendi öğrencilerim de öyle e, tavsiyeler veriyorum. Çünkü asosyal olmayı çok severiz biz besteciler ama yani en önemli şey git bir yoransalciliyle tanış. Git bir kemancıyla tanış. Deli misin sen? Kim çalacak? Karıncalar mı çalacak eserini? Git tanış, arkadaş ol, sevdir kendine ve ondan sonra onlar öyle bir zevkle çalarlar ki çünkü seni tanıdığı ve sevdiği için sen çok mutlu olursun. Bu, bu yürür gider bu iş. Aynı şekilde performansçılar da lütfen bir zahmet kendi kültülerine değer versinler. Bir de şöyle bir şey var İzzet Bey. Biz maalesef kültürümüzü aşağılamaya öğretildik ya, siz hepimiz biliriz yani. Türk kültürü işte özellikle müziği falan filan hep böyle beğenilmez falan. E Biz çok batı kültüründe eğitildik, özellikle konservatörlerde. E, tutuk akıllı oldu şey, Türk müziği. Türk müziği derken, Türk müziği her anlamda çok zengindir. Türk klasik, e, çağdaş batı müziği, geleneksel Türk müziği. Dolayısıyla böyle kötüdür, işte ben anlamam, işte... E, Zaten Gakkuk müzikleri falan filan diye diye atonel müzik. Atonel müzik kötülenmemeli bir. İkincisi atonel müzik de eskide kaldı. Artık her şey daha ortada. Atonel tonal. Bazen daha az atonel. Çoğunlukla tonal. Mesela ben bu son dediğim, meb örnekliğim daha çok tonal, biraz daha az atonel. Ama fark etmez. Yani o dili anlamaya başladıktan sonra herkes bu işin keyfini alır. Zorlamaya da gerek yok. Sadece anlamak, anlamayı istemek var. Ondan sonra çok güzel bir şekilde o ilişkiler kuruluyor ve müzikler sahneleniyor. Sonra günün birinde atıyorum bir, birisi, aa ne kadar güzel bir eser diyebiliyor. Ama bütün bunlar için performansların bizim onlarla, performanslarımızla ilişkinizin kuvvetli olması gerekiyor. Ee, o zaman Roxana'nın hikayesine gelelim. Ya, o zaman, çok şey affedersiniz, başına bir küçük saptama yapmak istiyorum. Armağan Durda çalışması Roxana violoncelli Konçertosu albümü ne zaman yayınlanacak? Çok güzel soru. Yani... En, en kısa sürede. <gülüyor> Peki. <gülüyor> tamam. Biraz biraz net bir tarihimiz yok, yok gibi o, o Hemen söylerim. Ya buradan müjdeyi verelim <gülüyor> istediğim için söyledim. Evet, evet. yok. Yani e, görüşmelerimiz var birkaç e, şirketle e, en yakın zamanda biz de istiyoruz. Bu arada tabii şirketler de eser e, albümleri sıraya diziyorlar. Ne kadar anlaşısan da sonra bir de atıyorum iki sene sonra sıra geliyor falan gibi şeyler de var ama yani en kısa zamanda ama inşallah beş sene değildir yani bir iki senedir maksimum inşallah yani <gülüyor> öyle çünkü çok kötü bekliyor zaten 2014'te kaydedildi düşünün siz onu e, Rasha'nın Saygın Konçertosu yıllar önce oldu o da bekliyor. <gülüyor> evet e, Roxana'nın hikayesi o e, benim notanın üzerinde gördüğüm hikaye onu bir sizden canlı dinleyelim. Valla e, biraz tabii ki bireysel bir hikayeden başlayıp evrensele geçiyor. Tahmin edersiniz biliyorsanız biraz. Bilmeyenler için söyleyeyim. E, Roxana, eserin tam ismi tırnak içinde Roxana, violonsel konçartosu. Yani e, bir kendince bir programatik bir ismi var. E, Roxana kim? E, büyük İskender, büyük imparator, büyük İskender'in nikahlı tek eşi. Yani e, dünyanın büyük imparatorlarından bir tanesi. Ve <gülüyor> Makadonya kralı ve dünyanın en büyük fetih e, yani en büyük coğrafyada fethiye ulaşmış imparatorlardan bir tanesi. Ve gitmiş bir batılı imparator olarak, bir batı kültürünü temsil eden bir imparator olarak ta en doğudan İran'dan, Pers'ten dünyalar güzeli bir kadınla evlenmiş. Ve büyük bir aşkla yani sadece bir gösteriş için değil, yani gerçekten Doğu'yu seviyor. Yani karısını zaten seviyor, Doğu'yu da çok seviyor. Doğu kültürünü hepimiz, yani takip eden herkes bilir. Her yerde Doğu kültürüne karşı büyük bir bağlılığı ve sevgisi var. Dolayısıyla ortaya ne çıkıyor? Doğu ve Batı'nın hani klasik birleşimi. Herkes çok sever bunun üzerine eser yazmayı, müzik yazmayı, sanat eseri üretmeyi. Ama bu gerçek bir Doğu-Batı kültürünün birleşimi. Biri Doğu'dan, biri Batı'dan. Ben nereden heyecanla duyduğumda başladım. Bir gün eşim Rahşan o zamanlar e, evli değildik henüz. 2013'te bestelendi, 2013'ün başında bestelendi bu eser. E, eşimin e, doktoru, normal doktoru, e, Hüsrev Hatemi idi hocamız çok, Profesör Doktor Hüsrev Hatemi. Ve kendisi o kadar entelektüel bir insan ki e, sohbetlerin bir tanesine şey demiş. Rahşan'ım sen isminin kökenin nereden geldiğini biliyor musun demiş. Hocam bilmiyorum demiş o da. Büyük İskender'in nikahlı tek eşi Roxana'dan geliyor demiş. Ya direkt çat diye hani Pers hani türkü falan bırak en doğuda oradan geliyor ismin demiş. Roxana'dan Rahşan'a kadar değişe değişe Rahşan oluyor. Hatta Stingin bile Roxana diye Raksan diye müziği şeyi var, e bestesi var Raksan. Yani bu enternasyonel bir isim. Sonra ben bunu duyunca çok heyecan duydum. Yani e, beraber olduğum kadın ve ileride evleneceğim kadının isminin kökeni çok büyük bir, tarihsel bir hikayeye dayanıyor. Ve hani birden daldım hikayelere ve zaten Raşlan'ın önünde bir konçerto çalma e, fırsatı vardı, işte Bursa'yla. Ondan sonra ve dedim ben böyle bir şey yazıyorum. Yani ee, bu hikayeyi gerçeğe dönüştüreceğim ve Roxana üzerinden, herkes Büyük İskender üzerinden bu eserin anlatıldığını zannediyor. Oysa Roxana anlatıyor bu eseri. Zaten çalan da rahşan. <gülüyor> yani ben susayım e, bu konuşma e, metni, eserin anlatım metnini hemen hızlıca size okuyayım. Çünkü çok temiz bir şekilde, eğer dilerseniz tabii ki... E, Size onu aktarayım. Bu e, okuyacağım şey e, partisyonun üzerinde yazıyor. Günün birinde biz ölüp gittiğimizde şefler bunu seyirciye ve müzisyenlere okuyabilsinler diye e, program notu. Roxana efsanevi imparator Büyük İskender'in nikahlı tek eşiydi. Aynı zamanda hayatının da tek aşkı. Kendisi Makedon ordusunun yıllardır fethettiği sayısız ülkeler içinde gördüğü sadece en güzel kadın değildi. Aynı zamanda kelimenin her anlamıyla en vahşisiydi de, gerçek bir Pers güzeli. Bu konçerto değerli Türk bilansiyel sanatçısı Raşlanapay'a hitap edilmiştir ve ilginç olan şu ki kendisinin ismi direkt olarak Pers kültüründeki Roxana isminden gelmektedir. Konçerto da Roxana, imparatoru ve kocası ile ilgili tecrübe ettiği her şeyi dinleyeceği anlatır. Alexander'ın yani İskender'in birçok açıdan büyüklüğünden bahseder. Tüm zamanların en büyük imparatoru, gerçek bir lider, birbirinden farklı birçok bir öğreti alanında yüksek eğitim almış, savaş sanatının yanında barış sanatını da çok iyi bilen, zamanının en büyük filozofu Aristo'nun birebir öğrencisi olmuş, tüm kültürlerin aynı büyük ülkede beraber yaşayabildikleri sadece sevgi ve paylaşım isteği ile kendilerine ait bilgelikleri ve öğretileri diğer kültürlerle paylaştıkları bir tek dünya hayali kuran bir imparator. Alexander aynı zamanda Roxana'nın tek çocuğunun babasıydı. Roxana da Alexander'ın tek çocuğunun, hatta o dönemler için daha da önemli olan tek oğlunun annesiydi. Milyardan önce dördüncü yüzyıldan bugüne dünya tarihindeki varlıkları ile bu iki kişi dünyanın en önemli iki kültürü arasında büyük bir köprü kurmayı hala sürdürürler. Doğu ve Batı'nın arasında. Çok güzel bir metin. Yani... ...çok insanı etkiliyor. Kaç dakika sürüyor eser? Vallahi ben 35 yazdım ama bilgisayar 35'te çalıyor, insanlar 38'de çalıyor. <gülüyor> Biraz daha yavaş çalmayı seviyorlar. Bu tonal bir eser değil o zaman. Tonal bir eser. Tonal bir eser. Ama evet. tabii şöyle, üçüncü bölümün başında bir sürü e, kakafonik müzik var. Çünkü savaş var orada falan filan, e, davullarla sola cello atışıyor. Bayağı ilginç bir girişi var üçüncü bölümü Anladım. Onları artık yakın zamanda öğreneceğiz diye düşünüyorum. Aslında evet isterseniz anlatayım ee, eseri müzikal olarak çok hızlı bir şekilde yani müzik anlatılmaz gerçi dinlenir ama yani e, henüz elimizde kayıt olmadığı için yani birinci bölüm çok büyük bir orkestra açılışıyla aynen ancak e, bir aynen bir bıçak darbesi gibi başlıyor tiz frekanslı bütün e, Vurmalıların ve yaylıların bir akoruyla sanki bir bıçak darbesiyle bir savaşın bir ortasından giriyor. Ondan sonra ve büyük bir tuttiden sonra çello böyle artık ne zaman çello girecek dediğimiz bir noktada çello giriyor. Daha sakin bir yerde. Ondan sonra çünkü ben öyle hani büyük açılışları seviyorum. Özellikle orkestra yazdığım zaman. Ve çello... Çalıyor, başka birçok e, tonetlere gidiyor, geliyor ve genelde tonal müzik diyebiliriz. Ve e, bu bölüm genellikle hani ordu ve hani ordusu ve e, bunu bunun muhteşemliğini ve e, fetihinin amacını dünya o, e, ülkesi yaratmak istiyorlar ya, yani sadece adam öldürmek değil, bir dünya ee, ülkesi Dünyanın her, her köşesini kapsayan bir tek ülke yaratma idealleri var ya, o ordunun içinde olmanın duygusu. Ve bunu da kim anlatıyor? Roxana anlatıyor. Yani iş, iş biraz ters köşe aslında. Yani bu imparatorun sevdiği kadın bu imparatorun ordusunu ve il, ordusuyla ilişkisini anlatıyor. Garip bir yerden yaklaşıyor. Farklı bir kamera açısı yani. Yani nereden diyeceksiniz? Çünkü kadın bakış açısı daha duygusal, daha irik, daha romantik, daha hassas, daha az vurdulu-kırdılı. Yani vurdulu-kırdılı bir bölüm. Orkestra, ordudan bahsediyor ama yine de bir kadın solist. Yani bir erkek violonselci bu eseri çalsa bile, çalsa bile bir gün, yani inşallah siz çalarsınız mesela İzzet Bey, yine de Roxana'nın ruhunda çalmalı. Ve ikinci bölüm. Ee, birinci bölüm yine e, büyük int intro süre tekrar sonuçlanıyor. İkinci bölüm çok büyük bir kontrast. Bir kere e, asimetrik bir ritim. 7-8'lik. Do ritmi. E, e, ve bu arada bunu da hiç çalışmadım. Yani belki de yanlış söylüyor değil mi? Siz oradan benden daha iyi biliyorsunuz. En son 2014'teki partisyon gözünün önünde şu anda üzerine 7 sene geçmiş. İnsan yazınca onu ben söylüyorum. şu an Partisi'ne bakıyorum. Ee, ana Parti'ye değil de Beyoncé Partisi'ne bakıyorum şu an. E evet. az önce onu diyordum içeride. Yani insan yıllar önce yazdığı şeyi sırf kendi yazdığı için unutmaz mı? Yani çok ilginç bir şey. Yani hani tüyünü kılını biliyorsun yani. Hani şurada şu oluyor falan. Hani hiç 6-7 yıldır bakmıyorum. Neyse, e, ikinci bölüm ki e, çok büyük bir görsellikle ba e, başlıyor benim için. Ben normalde her şeyi film gibi yazmam. Yani Absülut müzikler de yazıyorum yani hiçbir şekilde görüntüsünü gözünde görmediğim tamamen müzik için müzik yazdığım şeyler de oluyor ama e, bu kitapta bir e, ben bu kitaptan bu kitaptan esinlendim ben bu kitabı okudum Yona Lendering bu ya Hollandalı e, e, ya da öyle e, okuyamıyorum muhtemelen Hollandalı orijinal ismi. Doğru, Amsterdam'dan çünkü kitap yayıncımdan 2009 senesinde çıkmış. Yani roman tadında tarih Büyük İskender'in hikayesini alıyor ama yine, tam benim Roxane yazmak istediğim gibi daha başka açısından yani dünya barışının, dünya kardeşliğini dileyen bir imparatorun gözünden. Ve onun o yüzden benim ilgimi çekti zaten. Ee, onun bir yerinde Roxane ile tanışma hikayesi var. Çok etkilendim ben ondan. O da şey. Şimdi geliyor, o kadar büyük bir imparator, o kadar büyük bir orduyla geliyor ki gele gele şu an ismini hatırlamadığım Roxana'nın bulunduğu şehre geliyor. O şehri fethedecek ve her zamanki gibi önce uyarı yolluyor. O, yani ya seve seve güle, e, güzel güzel verin ya da ben fethedeceğim diyor. Ondan sonra ve şehrin valisi Roxana'nın babası. Tarihçiler beni e, lütfen affetsin. Eğer Eksik bilgi veriyorsan bu kitaptan öğrendiğim şeyler bunlar ve valisi akıllı davranıyor ve tamamen şehri teslim ediyor hiç kavga gürültü etmeden. Ve o gece ee, bir e, kutlama, festival şehre giriyor e, ordusuyla ve gecenin bir yarısı karanlık tabii ki, o zaman ne ışık var ne bir şey her şey mumlarla e, bir dans gösterisi hazırlıyor kadınlar. Ve o dans gösterisinde bir sürü kadın, 5-6-7-8 kadın, onların bir tanesi de Roxana. Ve bunu kimse bilmiyor tabii ki. Ve tabii ki izleyicilerin en önünde Alexander oturuyor. Ve tanışma hikayesi de o kadınları izlemeye karanlığın içinde o yorgun argın e, bitmiş savaşın ortasında, dünyanın ta öbür ucuna gelmiş bir o, e, ordunun imparatoru olarak oturmuş, gecenin bir yarısı bir... Fethettiği bir yerin kadınlarının hatta valisinin kızının içinde olduğu bir dans ekibini dinlerken Bir an gözü takılıyor Roxana'ya ve aşık oluyor. O dans esnasında. Ve karanlık puslu bir gece atmosferi. İşte ben bunu ikinci bölümde anlattım. İkinci bölüm benim en çok sevdiğim bölüm. O yüzden 7-8'lik, o yüzden asimetrik, o yüzden ee, Doğu ezgisi çok, Doğu duygusu çok fazla var. E, Def var. Ondan sonra Korangle e, var, Korangle bir ku gibi, ondan sonra Corangle ile e, cello'nun atışmaları var, çok solistik bir, sakin, dingin bir müzikken ikinci bölümün sonuna doğru benim Amerika'da çok görüp de özendiğim, sevdiğim e, Crescendo ile final, yani e, yükselerek final ee, yükselerek en tepede bırakıp final, finali tepede bırakmak. Yani climax dediğimiz tepe noktası genelde altın oranda biliyorsunuz. Yani bu uzunluk böyle bir uzunluksa eserin şurasındadır yani. Hani buradan başlıyorsa burada da climax. Burada yüksek yaparsın. Bu en tepe en sonda noktası. En climax, en tepe en güçlü duygunun en son anda olduğu bir şey, bölüm. Ve e, zaten İzzet Bey siz de cello partisinde görürsünüz. Gittikçe yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor cello ve en tepede bırakıyor Melody'yi. Çok uzun notalarla, alttan büyük bir destekli yani bir aşık olma durumu. Ama çalan yine aşık olunan kadın. Ama biz erkeğin kafasındayız. İşte biraz absürt, sürrealist bir şey. Üçüncü bölüm ise tabii ki de e, geri dönüş. Ve e, geri dönerken tabii ki oradan geri dönüyorlar. Aşk, evlenmişler falan her şey güzel ama... E, ordu bıkmış. Yani eve dönmek istiyor. İmparatorun şeyiyle, e, hırsıyla ve egosuyla dünyayı fethediyorlar. Eve dönmek istiyorlar falan. İşte bilirsiniz ki tarihte e, bu geri dönüş yolculuğunda imparator ölür. Çünkü yani sonunda birisi onu yani Hindistan'dı galiba. Her neyse ordu sonuçta mutlu dönmüyor. İşte o dönüş yolunda daha 3. bölümün başı büyük bir kavga gürültü, büyük davullar, büyük vurmalılar... Solo cello ile kapışıyor. <gülüyor> yani bir solo cello nasıl koskoca davullarla kapışır, dinlediğinizde görürsünüz. Çünkü aralara es bırakıyorum ki duyulsun garibim diye. Büyük davullar sessizlik diye cello'dan, solo cello'dan atonel, ee, kakışımlı sesler. Kavga var yani özetle. Sonuçta ee, sonra çok lirik bir Tchaikovsky edasıyla. Ee, bunu hani Kermon Hoca duysaydı kızardı bu lafım ama... Yani insan Tchaikovsky'yi sevmeden yaşadığı bir dönem... Yaşamadığı bir dönem olamaz yani. Çelkoske dersi girdiğim bir e, kısım var. Üçüncü bölüm ilerik giriyor ve sonra yine büyük bitiyor. Ha, ilginç bir şekilde bunu dinleyen insanlar da şey demişti, e, ''Ya cello şeyini, e, kadansını niye üçüncü bölümün en sonuna yazdın?'' <gülüyor> demişlerdi. Ben de cevap olarak ''Neden yazmayayım?'' demiştim. Yani kim bunun kuralını koyuyor? Gidin biraz müzik tarihi okuyun. Yani, Müzik tarihini müzik tarihi yapan de teorisyenler değildir. Besteci ne isterse onu yapar, sonunda teorisyen ona ha böyle yapılıyormuş diye. Yani. Öyle bir şey yok, kural yok. Besteci ne istiyorsa onu yapar. Üçüncü bölümün en sonunda, eserin en sonunda Kadans yazısım geldi. Kadans yani biliyorsunuz Kadans, yani solo, cellonun solo e, kendini gösterdiği. Aslında çok güzel oldu. Niye? Çünkü bütün konçertteki bütün temaların birleştiği bir özettir aslında o. O yüzden en sonunda gelmesi şık oldu bence ve e, bütün orkestra susuyor e, ve cello kadansını son iki akor'a kadar yapıyor ve sonra son tuttiği iki akorla eser bitiyor yani yani e, kadansa varmadan önceki yani son akor yani eserin son akoru kadans akoru ve ondan önce şey var sola e, sola e, cello var. Yapıyor cellosunu, solosunu ve işte atıyorum, sol, do diye bitiyor. <gülüyor> Dolayısıyla ve tabi o tepele bitiyor falan. Ee, son anda yapmak istedim. Hasan abi e, Hasan Oçarsu benim büyüğüm ve canım abim, büyük bestecimiz. O söylemişti, niye hani böyle bir şey yapmak istedin ne bileyim canım istedi falan. O da oradaydı çünkü. Ee, güzeldi, hatta şeyde, e, cello, aman Cemal Eştirek Senfoni Orkestrası'nın performansında dinleyenler arasında Ayla Erduran da vardı ve çok sevdiğimiz Gülper Refi müzikolog profesör doktor Gülper Refi de vardı Hasan Abi de vardı Hasan Uçarsu ve inanır mısınız tabii ki Ayla Hanım çok sever rahşanı, onların özel bir birbirine sevgisi vardır İnanır mısınız Ayla Hanım'a anlatmışım ikinci bölüm için demin bahsettiğim o aşk teması var ya. Bu bana yeter zaten. <gülüyor> Başka kimse ağlamasın, Ayla Hanım ağlarsa yeter yani. Ondan sonra, o nasıl bir ikinci bölümde, o niye öyle bitti, kursağımda kaldı falan. E, amaç buydu zaten. Ayla Hanım falan <gülüyor> Öyle yani e, amacıma ulaşmıştım demek ki. Bir fotoğraf var zaten, o fotoğraf onun konserinin e, kulisidir. Yani rengim Gökmen, Ayla Erdoğan, Rahşan, ben, Gülper Refi Özetler o geceyi yani benim için. Çok güzel bir fotoğraftır. Facebook'ta bulurum sizin için isterseniz. Böyle yani Concerto bu şekilde bir aşk ve aslında aşk özellikle aşk sonra felsefe, dünya kardeş, kardeşlik felsefesi en sonunda da savaş. Yani millet savaş zannediyor ama aslında önce kadının gözünden, sevgilinin gözünden dişi enerjili anlatılan bir şey. Ve ikinci önemli istediğim şey de dünya barışı. Ben bir albüm yaptım, kendimden bahsederken söylemeyi unuttum. O albümde de aynı şey işliyor. Yani Dünya Barışı. The Land of Colors. Ee, o da yani web sitemde var, armandur.com'da var, diskografide. O da Dünya Barışı. Yani tek bir ülke. Yani o yüzden İskender'in bu hayali beni çok cezbetmişti. Sırf Roxana Rahşan isminden dolayı ben heyecanlanmadım. Bir de İskender'in bu felsefesi beni çok cezbediyor. Herkesin kardeş olmak yani duygusu. Yani tabi bizim Büyük İskender dediğimiz Fatih mi diyelim, komutan mı diyelim, lider İnfektir. mi diyelim? Yani dünyada böyle bir Cengiz Han var, bir İskender evet. var. Bunlardan sonra tarih aynı akmıyor. Büyük bir evet. viraj demek bu ikisi de düşmanları tarafından belki nefretle anılan ama arkasından bıraktıklarıyla da büyük kabul edilen liderler bunlar sonuçta. Çok güzel bir hikayesi var, ben çok keyif alarak dinledim. Üçüncü bölümün sonunda Kadhan de hakikaten ilginçmiş, çok alışkı oldukça gidiyor, o doğru. Eseri inşallah albüm çıkıp dinlediğimizde daha net tanımlayacağız gibi anlıyorum. Şu an çok dinlamadı ama küçük bir not vereyim. Biraz anekdot, meşhur bir Antonin Dvorjan Opus 104 bir e, concertos var Yomsay'a için, çok da bilinen bir eserdi. O eserin hikayesinde şöyle bir şey var. Yıllar sonra aşık olduğu, evlenemediği karısının kız kardeşi hmm. ölüm haberini aldıktan sonra Dvorak o eserin sonuna ekstra bir bölümü yazıyor. Şu an bizim dinlediğimiz versiyon ilk versiyonu değil. Hmm. Ee, kadın ölünce eserin yazımından 15 sene sonra filan e, sonuna yaklaşık yedi buçuk dakikalık bir ek yazıyor. Eser aslında çok daha kısa. 41-42 dakika çalar genelde solistler evet. yani orkestrasına, şefine göre. Eser başta 33-34 dakika. Hmm. Kocaman dört sayfalık bir eki var. Tabii biz onu ek olarak bilmiyoruz ama Borjak, sevdiği kadın ölüncek, karısının kız kardeşten bahsediyoruz. Hiç evet. platonik bir aşk. Evet. Komple bir yer ekliyor. Yani e, işin böyle hikayelerinin olması bence e, esere çok güzel bir tat kazandırıyor. Onu canlı kılan da bu bence. Bu evet, canlı şey. kılıyor. Gerçek şey kılıyor. Canlı derken İzzet, bu arada bir sataşır bizi arkeolojik olduk falan diye. Aslında yani İskenderdim <gülüyor> milattan önce 300'ler. 30 sene evet. falan yaşamış bir insan. Evet, evet. Yani evet. dünyayı sallamış. Milattan önce 300 bugün 2021 ve biz işte Roxana konçertosunu e, Armağan Bey'in gözünden çok güzel. Bence elinize sağlık ya. İşte ölümsüz böyle bir şey bence. Timeless denen zamansız. Elinize yemenize sağlık. Çok da lezzetli anlattınız sahiden. iştahımız kabardı. Hiç Allah'a. Hissediyorum. Kusura bakmayın. Biraz uzattıysam ama evet, insan hissediyor ben... yani. Onu hissetmeden. Ben Kerman Hoca'dan çok önemli bir şey öğrendim. Kerman İnce. Bir, belki yüz binlerce nota var değil mi bir eserin içinde? Diyor ki, belki bir tane notayı bile hissetmeden koymayacaksın der. Bir tek notaya. Yani bir nota nedir ki yani İşte onu bile hissetmeden konmayacaksın. O yüzden ben hissederek yazmaya çalıştığım için nacizane o da geri dönüş olarak size anlatırken hatırlıyorum şu an filmi geriye, <gülüyor> filmi geriye sarıp hatırlıyorum geceleri. Ya. Bana bakın şu ekran büyük bir ekrandır bilmiyorum görebiliyor musunuz bu diki, dikine olan bir ekrandır. Ee, onu da Kerma Hocadan öğrendim. Bu dikine olunca büyük orkestra partisyonu oku, okuyabilirsiniz. Bu çok büyük 27 inç böyle dikine oluyor ve e, ben burada, böyle Oroksani'yi Or Or Or Or bu şekilde yazdım zaten. Her neyse, burada Alexander'ın şaha kalkmış e <gülüyor> ilustrasyonuna baktım onu yazarken. İki ay boyunca, üç ay boyunca. Yani şey değil, kolay değil. Re ben bu yüzyılda nasıl hissedeceğim adamı, aylarca ona baktım yani. Hani bir şekilde işin içine giriyorsunuz. O dev gibi şeyde de merhaba diyordum her gün yani. Hani onun gibi. Anamıyorum sadece Anadolu'da, arkeologlar daha doğru e, sayısını söyler ama yanlış bilmiyorsam yedi ya da sekiz tane, sadece Anadolu'da e, İskender adına şehir var, değil mi? Vallahi bilemiyorum. E, sadece Anadolu'da. E, yani İskenderiye, Mısır'dakini saymıyorum. Yani evet. bir sürü İskender'in adı verilmiş şehir var. Adam fırtına gibi eserken birçok yere de şehirler kurulmuş adına. E, evet. Tabii yani bugün bizim için taş yığınlarından ibaret, Evet. Ee, böyle bir kalıntılar ama o zaman için son derece arkasından büyük bir imar hareketi ona göre bir bağlantı bırakmış birisi. çok e, Biz ne kadar hani siz şu an bu kadar hissederek anlatıyor olsanız da e, bugünün aviraj bir insan için çok önemli olmayan bir e, detay gibi geliyor. O zaman için o zamanki bilinen dünyanın çok büyük bir kısmını ele geçirmiş bir liderden bahsediyor. Ya benim ilgi, ilgilendiğim şey bu kişinin büyüklüğü değil. Yani dünyada ne büyük insanlar gelmiş geçmiş. Yani bir sürü büyük insanlar. Benim ilgilendiğim şey bir insan evladının bu kadar çok kültürü birleştirebilmiş olması. Yani e, bunu yapmış bir sürü başka insan da var tabii ki. Yani bu İskender'in büyüklüğü, küçüklüğü onu ben bilemem ama ona, ona denk gelmiş. Belki kader ona izin vermiş falan ama sonuçta yani düşünsenize Makedonya'dan İran'ın sonuna kadar bütün kültürleri birbirine katıyorsun. Ee, binalar inşa ediyorsun, yani e, mimariler yapıyorsun ve bir sürü şekilde herkes birbirini tanımış oluyor. Yunan kültürü, Pers'i tanıyor, Pers, e, Arab'ı tanıyor. Herkes birbiriyle kaynaşıyor. Yani bir şekilde kaderin e, aslında istediği bir şey bence bu yani. Ben bir şekilde tanrısal bakıyorum olaya. Yani, hani, Ahmet ile yani. Mehmet fark etmez. İskender'in bu düşünü belirleyen de aslında o zar olsun, o dini, onun felsefesi. Evet. Oradan çıkıyor yola. Evet. Orada... Yani beni etkileyen bu işte. Hani e, insanların bana bir sürü şey hani anlatıyorlardı Amerika'da arkadaşlarım bir de büyük arkadaşlarım yaşlı, 70 yaşında işte Hristiyanlığın ne kadar önemli olduğunu bahsedenler var. Ayrı biri diyor ki işte işte umusevilik şu kadar önemli falan işte herkes kendi dinini ve e, ülkesini çok sever ve en önemli tutar da. Yani daha ötesinde hepimiz kardeşiz yani. Evet. Bunu bilirse herkes Ve hepimiz hani iki bacakta, iki kollu, kalbi olan, ruhu olan tek bir e, varlığın çocuklarıyız. Yani. Evet, Dolayısıyla... Benzelerimiz bile bunun için çok önemli bir kanıt aslında. Bir çiçekle bile ee... yani. Onun sonra... renkleri çok güzel. Yani aynı, aynı e, ruha ait ama başka renklere sahip Yani biri doğu, biri batı işte. Biri Japon, biri Arap. Yani çok güzel bence bu renk yani. Etkisi mesela bu Nemrut Dağı'ndaki o heykellerle bildiğimiz Komanege Krallığı'nın hem Yunan hem Pers tanrılarını bir arada harmanlayıp yarattıkları bir ortak kültüre de yol açıyor. Biz yarışta gece Nemrut'ta kalmıştık. Sonra da sabahın dördünde biz zorla gece bir de kamp alanına zor varmışken üç saat sonra kaldırıp bizi bir de oraya yürüttüler. Ben oradan biliyorum ee, Bayağı cümbüş. Ee, tamam o zaman e, bugünlük burada kessek sanıyorum. Yani biz e, çok yorduk. Bizde tuttuk. Bir kelim aldık. Şey ee, şey son olarak söylemediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı, Raşan Hanım'ı, Raşan'ı? Ayrı bir e, günde zaten e, misafir edip Onu onunla ilgili başka bir sürü şeyler de var Türk yonsal eserlerle ilgili, Hı. onları Hı. ayrı konuşacağız. Çok ee, için e, bize eklemek istediğiniz, aklınıza gelen, şunu da söyleseydim diyeceğiniz bir şey varsa... Yani sadece hani biliyorum cello olarak iki tane cello ağırlıklı eser yazma ama e, Tayland diye bir eserim var, <gülüyor> Clarnet Piano ve cello için. <gülüyor> Bu eser benim çok çok sevdiğim Taylan Cihan isminde bir besteci arkadaşımın e, dünyanın en iyi konservatöründen birinden doktorasından mezun olmak üzereyken vefatından dolayı, 30 küsur yaşında, 35 yaşında vefatından dolayı büyük bir acıyla yazdığım 5 dakikalık bir eserdir. Ama üçü de birbirinden virtüozik partiler. Klarnet, cello ve şey, e, piyano. Hani eğer ilgilenirlerse e, çelistler, Gerçekten çok virtuosik. Bir o kadar da dramatiktir. Yani renkleri boldur. Çünkü gerçek bir acıdan <gülüyor> yazıldı. Ee, bayağı hani tokat yemiş gibi canım acımıştı arkadaşım kaybedince. Ve ismi de Taylan. Eserin ismi Taylan. Ee, arkadaşımın ismi Taylan. Anmışım. Ee, hani cello, piano, clarinet triosu olan insanlar varsa ki işte dediğim oydu zaten. Amerika'dan bir kız yüzden yüzlenmeyinle bağlantı kurmuştu. İlginç bitiriyor çünkü. Ee, bir de o var. Aklınızda... Hani arşivinize katmak isterseniz diye, bilgilendirmek amacıyla söylüyorum. Tabi tabi tabi yani armandurda.com'dan nasıl var. Notayı da <gülüyor> aynı evet. adlandan alabilirler. Biz de o zaman bunu bir kenara not edelim. Biz baştan konsepti cello ve diğer tek bir çalgı diye kestiğimiz çünkü... Yok yok, doğru. ...girince bir anda surumluluk hissediyorum. Yani onu yapacağız dedikten yok yok, sonra aklımız. girmemek olmaz. Öyle Sadece oluyor. atlayamayacağım kadar değer verdiğim bir eser, o, onu dinleyen e, şey hani ne güzel olmuş dediği için hani belki bilmek isterler, takipçiler. Youtube'da takipler. linki var onu. Olmaz mı? Evet. Var. <gülüyor> Taylan. Tamam. Taylan, okay. benim, benim Youtube'da evet. bir tane e, Composer, Armağan Durda diye bir playlistim var. O girince içinde her şey var. 19-20 tane video var. Hemen tavsiye ediyoruz buradan hazır yeri gelmişken bizi izleyenlere de abone olmalarını beğeniyorlarsa, beğenmiyorlarsa da beğen, neyi beğenmedikleri söylemelerini, neyi beğenmediklerini söylemelerini istiyoruz. Armağan Bey de yeni medyada varlığını çok iyi koruyan, sürdüren ve bu, bunu, bu içerikleri üretmek kolay değil, bunları paylaşmak da bir işçilik. Teşekkür ediyoruz o ikisinden Bizi izleyenlere de şöyle bir hatırlattık, tepkinizi verin çünkü burası interaktif bir platform, sizi de oyunun içine çekmek istiyoruz. Dedim ve sustum teşekkür ederim. Buyursunlar. Hepinize çok teşekkürler. Harikasınız. Yolunuz açık olsun. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.